Nereye düştü bu? Bakayım şuraya. Oy anacığım. Ne kadar da yüksekmiş. Oy bana bir şeyler oluyor. Gözüm kararıyor. Üstelik kocaman gözlerim. Ama.